2006 yılında Einstein okuluna kaç öğrenci başvurdu? Bu küçük tablo bize 2001 yılında 150 öğrenci, 2002 yılında 225 ve 2003 yılında da 300 öğrencinin başvurduğunu gösteriyor. Ama 2006 yılıyla ilgili bir şey söylenmemiş. Bizden istenen her yıl öğrenci nüfusunun, öğrenci sayısının ne kadar arttığını gösteren bir örüntüyü bulmamız. Bu örüntünün 2006 yılına kadar devam ettiğini varsayacağız. İlk olarak 2 yıl arasındaki örüntünün ne olduğunu bulmalıyız. Daha sonra ise 2004, 2005 ve son olarak da 2006 yılındaki nüfusu, yani öğrenci sayısını bulacağız. Bu soruda ilk 3 yılda devam eden artışın 2006 yılına kadar aynı şekilde devam edeceğini düşünmemiz gerekiyor. Burada ne olduğuna bir bakalım. İlk yılda öğrenci sayısı nasıl ne kadar değişmiş? 150 öğrenciden 225 öğrenciye çıkmış. Aklıma gelen en kolay örüntü, en kolay şablon, yıldan yıla ne kadar arttığına bakmak. 150'den 225'e ne kadar çıkmamız gerekiyor, ne kadar çıkmışız? Eğer 50 olsaydı 200 olurdu, 25 daha artmış. Yani toplam 75 öğrenci daha katılmış. Peki, 225'ten 300'e ne kadar artıyor? Galiba yine 75 artıyor. 75 artı 225 eşittir 300. Görünüşe göre yine 75 artmış. Yani bu örüntüye göre, her sene Einstein Okulu'na bir önceki seneden 75 öğrenci fazla katılıyor. Bu örüntüyü o zaman devam ettirelim. Tekrar 75 ekleyelim. 2003 yılındaki 300 öğrenciye 75 daha ekleyelim, sonuç 375 olur. 2004 yılında örüntünün devam ettiğini varsayarsak, bir 75 daha ekleyeceğiz, değil mi? Sonuç ne olur? Örüntünün devam ettiğini düşünürsek, 2005 yılında 450 öğrenci olacak. 375 artı 75 eşittir 450. Ve buna 75 daha ekleyeceğiz. 50 eklesek 500 olur, 25 daha ekleyeceğiz ve cevap 525 olacak. Örüntünün bütün yıllarda aynı şekilde devam ettiğini düşünürsek, Einstein okulunda 2006 yılında 525 öğrencinin bulunduğunu söyleyebiliriz.